Ali e, Burhanuddin Ali ibnul Hasem el Belhi o bize haber verdi kimden an Ebu'l Muini Meymun ibn Muhammed el Mekhuli'n bu alimi hatırlamışsınızdır herhalde Ebu'l Muin en Nesefi İmam sonra Maturidi'nin e, şârihi olarak bilinir üçüncü ismi bu an ebihi o da babasından. An Abdilkerim ibni Musa el Bezdevi. Bu da e, Kerim Pezdevi'den. Yani bizde e, Pezdevi çoktur. Bir dede Pezdevi vardır. Bir torun Pezdevi. Bu e, yanılmıyorsam e, dede Pezdevi olsa gerek. An Ebi Mansurin Muhammedin el Matru'diyi. Bu da e, İmam, e, İmam Maturudin'le rivayet etti. O da An Ebi Bekrim Ahmed'e İshaka El Cüzzaniy Bu da İmam Maturudin'in hocası. Ondan rivayet etti. Bir de arkadaşlar şöyle Konuşmadığımız zaman şu mikrofonları kapatalım. Evet. Çünkü ses geri geliyor. Konuştuğumuz zaman mikrofonu açalım. Olur mu? Evet. Evet. O da kimden rivayet etmiş? An Ebi Süleymane Musel Cüccaniyi O da Ebi Süleyman'dan rivayet etmiş. Ve an Muhammed İbni Muqatilini Reziyi O da bundan rivayet etmiş. Kilahuma. Bu ikisi de yani hem Ebu Süleyman e, hem Ebu yok hem Ebu Süleyman diğeri kim oluyor? hem Abu Bekir Ahmed bu ikisi de an abi mutiğen el hakem İbn Abdullah el Belkhiye bunlar da mutiğel hakemden diyet etmişler ve İsa ibn Yusuf el Belkhiye ve onlar bu ikisi de an abi mukatilin Hafs ibn Salam el Sumerkandiye bunlar da Ebi mukatilden diyet etmişler ki bu Sumerkandi soruları yöneten Sumerkandi bu ani el imam o da ebu hanife de rivayet etmiş kiima ala es'ilatihi yani onun sorularına cevap vererek ebu mukatil soruyor bu hanife de onun sorularına cevap veriyor emnahu qala şöyle dedi arkadaşlar bu okuma hızımız nasıl iyi hocam, iyi hocam. Ha, yani bak, yani kesinlikle, şimdi bak, şunu bir daha söyleyeyim. Ee, sizler, meraklı olduğunuzu bu derse katılarak kanıtlamış arkadaşlarsınız. Anlatabildim mi? Onun için baş tacısınız. Ee, rahat olun, tamam mı? Rahat olun, e, rahat konuşun, yani herhangi bir çekinme olmasın, e, her türlü şeyi sorabilirsiniz. Tamam Kaçırdığınız zaman niye hocam şu neydi? Yani beni bıktırana kadar soru sorun yani. Anlatabildim mi arkadaşlar? Hocam evet. ben dördüncü sayfadayım ama şu netin de evet. Da... Ha. evet biraz yüksek sesli duyamıyorum. Hocam ben dördüncü sayfadayım ama burada şeyi bulamadım. E, dördüncü bulamadım. sayfa dördüncü sayfa değil. Ee, bak ee, sen ismin neydi? Celil. Bu El Alim ve Mütallim'in ilk sayfası. Sen Zahid erkek takdimine bakma. Ya, tamam canım. Buldum tamam. bak. Ekrana da şey yansıtmış. Bizim Muhammed yansıtmış. Tamam, Şurada okudum. Ya, senet kısmını okuduk. Şimdi metne geçiyoruz. Tamam mı? Tamam canım. Tamam. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemine. Evet hamd eleyi tercümeye gerek yok. Değil mi arkadaşlar? Ve ala Muhammedin seyyidil mürseline. Salveleye de gerek yok. Ve khatimin nebiyine. Peygamberlerin sonuncusu. Ve ala salihine. Bak görüyor musunuz Ebu Hanife'yi? Yani sadece Hazret Peygamber'e e, ve sahabeye dua etmiyor, bütün Müslümanlara dua ediyor. Ya bu bu yani çok hoş şeyleri var Ebu Hanife'nin böyle çok güzel instantaneleri var. E, hakikaten e, ehli dini önderi demesini sonuna kadar hak ediyor arkadaşlar. Yani bunları 40 yıl düşünseniz belki keşfedemeyeceğiniz şeyler. Çok hoş şeyler var burada. Ama badu. Onun için ben de hep şey yaparım. E, dua ederken hamdülüyle de e, bütün Müslümanlara da dua ederim. Bu güzel bir şey yani. Ama ya badu. Bundan sonra e, fe evsake Tausu ki bir takva, bir takvallahi. Yani Allah'a karşı saygılı olmanı tavsiye ederim. Yani takvayı tavsiye ederim ve taatihi, ona boyun eğmeyi. Şimdi bu takva kavramı arkadaşlar hakikaten çok önemli bir kavram. Yani e, Hazreti Peygamberden gelen e, sahih rivayetlerde de görürsünüz Hazreti Peygamber'in söyleminin yüzde sekseninde hakim olan kavram budur takva kavramı. Çok önemli bir kavram. Yani bu kavram e, kork, Allah'tan korkmak diye ifade ediliyor ama bu korkmak bir canavardan korkmak şeklinde değil. E, bir aşığın maşukunu kaybetmesinden korkması gibi değerlendirmek gerekir. Yani Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkmak. Tamam mı? Bu şekilde bir e, saygı korkma. Ve kefe billahi hasiben ve caziyen yani e, ne diyelim? Allah bize yeter. Hasib olarak ve cazi olarak. Hasip biliyorsunuz. Yani e, hesap gören, cazi de karşılık veren. وَاْرَزَقَنَ اللّٰهُ hayaten قَيِّبَتًا allah Teala bize e, gerçekten güzel bir hayatları rızıklandırsın. Arkadaşlar bu e, dua formatı biliyorsunuz. Genellikle mazi fiil for, formatıyla yapılır. Radıyallahu anke mesela. Allah senden razı olsun. Burada da onu görüyoruz. Duadır. Ve ben kerimen. Gerçekten çok güzel, hoş değişimler versin. Fakat Eceb Tuke. Sana burada cevap verdim. Tıma serters, anhu sordun soruda. Ve levle kerahiyetü yani bu e, sözü uzatmanın biraz sözü uzatmaktan hoşnutsuzluk olmasa idi ve en yak sıra leke, yani söz uzatmak gene şerah tuleke umure latti ajb tukbiha, yani sana Cevap olarak verdiğim bu şeyleri şerh etmek isterdim. Yani ne demek istiyor? Yani çok fazla sözü uzatıp böyle e, ne diyelim e, senin dikkatini de dağıtmak istemiyorum demek istiyor. Yani eğer vakit olsaydı bunların üzerine daha çok konuşulurdu. Ama bununla yetiniyoruz diyor. Tümme la aluka ve nefsi hayran Allahu'l Mustaganu ve Alehi Tekelani. burada e, lafı sözü uzatıp e, seni çok fazla sıkmak istemiyorum. Allah bize e, hayır versin. Tığınılacak olan odur. Vekiliniz de, tevekkül edeceğimiz de odur. Burası dua faslı arkadaşlar. Şimdi şunu sorayım e, vakit problemimiz var mı şu an Ahsen vakit problemimiz var mı hocam e, normalde işte bir saat dedik e, 13'te bitirecektik ama dil, Dilerseniz devam edebiliriz eğer arkadaşlar da müsaitse tamam yani şimdi daha yeni gizgah yaptık e, bence bir iki paragraf okuyalım ne dersiniz Olur, Olur, hocam. Hocam. Gider, Olur hocam. Olur hocam. Tamam. tamam. En azından bir formatına e, ilk haftadan aşina olun arkadaşlar. Evet. Kalel müteallimu. Muteallim ne demek arkadaşlar? Öğrenci. Tamam, öğrenci dedi ki daha doğrusu bak şimdi şunu da unutmayın. Bu kale kultü tabirleri ee, özellikle bu klasik kitaplarda sordum, cevapladım veya sordum, cevapladı şeklinde de tercüme edilebilir. tam Bu format üzerinde gittiği için e, ayrıyeten e, seeltu, eceptu şeyinden kullanılmaz sıklıkla bunlar. Daha ziyade kultu, kale tarzı şeyler kullanılır. Ve huve ebu mukatilin. Ki bu öğrenci kim burada? Ebu Mukatil Es-Semerkandî. Etey tüke. Sana geldim. Ey, Ey alim. Bilgi insan. Ve huve Ebu Hanife'de. Bu da kim? Ebu Hanife. La entefi'a bi mücalesetike. Bi mücalesetike. Yani senin, yani motomot tercümede yapmayalım arkadaşlar. Tamam mı? Anlama odaklanalım dedik ya. Yani seninle oturarak faydalanmak istedim. Ne demek seninle oturarak faydalanmak istedim? Yani senin sohbetinden, muhabbetinden, kelamından faydalanmak istedim. Lime eteyekkane minfadlike Yani senin bu sen ilim sahibi bir insansın ee, ve ilim öğretmede de cömert bir adamsın. Senin bu cömertliğinden bilgimi keskinleştirmek için ben gelip senin sohbetinden alanmak istedim. Faydalanmak amacıyla geldim buraya. Ve ercu diliyorum, umuyorum en yenfe'ni yenfe Allahu Teala bika Allah seninle beni faydalandırır. Yani senin ilminden, birikiminden, tecrübenden Allah bana faydalanmayı nasip etsin. Feftini yani bana fetva ver. Yani bana, yani bu burada bana fetva ver. Demek ne demek? Ya benim görüşümü aç. Yani benim karar vermemde, bir şeyde istikrar kılmamda bana yardımcı ol. Ufkumu aç. Afakallahu. Yani Allah sana afiyet versin. İn enese el tüke. Ben sana sorduğum zaman yani lütfen bana fetva ver. Benim ufkumu aç. Yani ben göreyim. Hakikati göreyim. لِتَسْتَحِقَّ بِذَٓا لِكَ اَتْتَوَابُ مِنَ minallahi <gülüyor> Subhanahu. Ne için böyle olsun? Böylece Allahu Teala'dan, her şeyden münezzeh olan allah Teala'dan sevap, güzellik, güzellik gerçekleşsin. Bunlar ortaya çıksın. Bunlar yayılsın. Hayır olsun. İn ibtleytu bi asnafin minen nasi. Şimdi ben birçok insanla karşılaşıyorum. Bir farklı farklı gruplardan birçok insan. Bunlarla ben imtihan oluyorum. Yani bunlar gelip ben bana soru soruyorlar. Ben bunlarla tartışıyorum. Adam yani dertli bir adam burada. Çok sıkıntı çekmiş. Tamam mı? Kafası Allah bullak olmuş ve se'elûni, bana soruyorlar an eşya'e birçok şeyi soruyorlar. lem ehdedi di cevabihâ yani cevabını bilmediğin birçok şey. Bak çok güzel bir ifade var. lem ehdedi hüda kökünden geliyor. Tamam yani hidayet doğruyu bulmaktır bir anlamda. Yani cevabını bulamadım. Cevabını bulamadığım bir takım şeyler soruyorlar bana. Velem velem etruk el haqq el lezi yedi. Yani bu elimdeki yani elimdeki derken yani önümdeki veya bende olan bu hakkı terk etmek istemiyorum. Diyebiliriz. Yani bunun Burada şu, burada şunu hissettirdi arkadaşlar. Yani bu e, hakkı garip bırakmak istemiyorum. Hakkı hakkını vermek istiyorum. Demek istiyor burada. Veya e, şöyle de diyebiliriz. Yani e, hakkı hak var ama bu hakkın tam hakkını verememekte beni üzüyor. Bunun için gelip sana soruyorum. Ve in acestu an ceva Bunların cevabını veremediğim zaman da aciz olduğum za o aciz olur isem e, ve araftu bilirim ki en nebil hakkı men yuab anhu. Bunların cevabını veremiyorsam ne yapmam lazım? Bunları bilen bir insana gitmem lazım. Diyeyim ki işte anladım ki hak yani ben cevap veremiyorum ama bu hakkı tabir edebilecek, anlatabilecek kimseler var. وَلَيْسَ الْحَقُّ بِمَنْقُوبِينَ Hak çelişki değildir. Hak ne diyelim eksik değildir. وَالْبَاطُلُ مَزْهُوقٌ بِهِ e, Ne diyelim buna batıl da e, batıl da onu e, zail edecek ortadan kaldıracak bir şey de değildir. Yani şunu demek istiyor. Hakkı, insanlar hakka hiçbir şekilde zarar veremezler. Tamam mı? Çünkü hakkın bir gerçekliği vardır. Ama insanlar hakka muhtaçtır. Ve hakkı bilirlerse insanlar abad olur. Bilmedikleri takdirde abad olamazlar. Ve kerih tu eydan li nefsi el cehalete yani esasında yani benim ce, bu cahil olma cahil olmaktan da hoşlanmıyorum diyor. Bir aslit din dinin kökeni yani bizim kelam dediğimiz şey arkadaşlar. Tabi o zamanlar daha, daha kelam denmiyor. Ee, bütün ilimlere biliyorsunuz fıkıh deniyor. Yani bunun sınırlarını ayıran yani ilmi disiplinlerin alanlarını ifade etmeye başlayan ilk alimdir belki de Ebu Hanife. Ne diyor? El fıkkul diyor. Değil mi? Yani bu ismi veren, veren he, yani ve ondan sonra usulü din tabiri de çokça kullanıyorum. Şeyde matur bir de bu bağlamda çoktur. Mesela bidaye okuyorduk hatırlarsanız el bidayetu fi usulü din şeklindeydi hatırlarsanız. Burada onu görüyoruz. Yani dinin aslını yani e, ne diyelim bu kelami konuları Girmemekten hoşlanmıyorum. Yani cahil olmak istemiyorum demek istiyor. Ve me en tahilu minel hakkı gene demişim sahiplenmek. Yani bu haktan da nasibim olan bir şeyi haktan nasibim neyse onda da cahil olmak istemiyorum ve en tekune e, ve en tekune menzileti asli meta menzileti sabi yani burada benim konumumun tamam içinde bulunduğum konumun bir çocuğun konumu gibi konumu gibi olmasını istemiyorum yani şöyle diyelim şöyle aktaralım Türkçeye yani bir çocuğun zihninin yani ne diyelim ya? Yani, çocuğu, yani bir çocuk, çocuğun şeyi vardır ya, seviyesi vardır ya. bir Çocuğun seviyesi vardır, bir de yetişkin seviyesi vardır. Yani bu konuda çocuk seviyesinde kalmak istemiyorum. Yani bilgimin çok alt sınırlarda kalmasını istemiyorum. El-Müteallimi Yani çocuk Öğrencinin seviyesinde. Elbitti, la ilmi lehü bi asli ma bihi. Konuştuğu şeyin, konuştuğu şeyin aslında dair bilgisi olmayan çocuk öğrenci konumunda da kalmak istemiyorum. Yani bana sorulan soruları hakkıyla dört başı mamur cevaplandırmak istiyorum. Ev ke menziletil mübersimi mübersime bir bakayım arkadaşlar şu an tam şeyini hatırlamıyorum mübersim yani sizler de e, sözlüklere bakmaya alışın arkadaşlar Müdresim. Ev, kemanzileti müdresimil, evil mecnun illeviye di bima. Yani abuk sabuk konuşan bir adam konumunda da olmak istemiyor. Bima yambudu ala nefsihi, kendisine eksiklik veren, kendisiyle çelişen zarar veren ve yeşinu bhi nefsehu, kendisini ne diyelim kirleten bir adam konumunda da olmak istemiyor. Te i̇şte eceptu. sana cevap verdim. hak Allahu teala. Allah seni ıslah etsin. Doğruya ulaştırsın. İn ekune alimen bi asli ma entahilu minel hakkı. Yani haktan sahip olduğum şeyin kökenini bilirsem, aslını bilirsem ve etekellemu bihi veya ve etekelleme bihi bununla konuşabilirsem hatta İza ca'eni maridun yetemerridu alayya yani bana böyle azgınca saldıran inatla saldıran yani edep gözetmeyen bir adamla tartıştığımda ona hakkı anlatabilecek bir konuma gelirsem ev yuridu en yuzilani anil hakki beni haktan uzaklaştıracak bir adamla muhatap olduğunda onu sözümle yere çalabilecek, çalabilecek bir alim olur isem e, lem yutup tamam mı? Yani e, şunu demek istiyor. Eğer güçsüz kalır isem bu adam beni çok rahat ne yapabilir? Hak'tan hakikaten uzaklaştırır. Ama ben öyle bir güçlü olayım ki bu adam gelip inatçılıkla benimle tartışsa bile ben bu adamı yere çalayım. Tamam. Arkadaşlar karışık mı oluyor? Varsa kafanıza takılan bir yer sorun mutlaka. Ve in ca'eni muteallimun. Bak ayrımları da güzel yapıyor. Bak aslında bu tür insanlara e, günümüzde de çokça rastlıyoruz değil mi? Ve in ca'eni Şayet böyle öğrenmek isteyen birisi gelirse, ise elzahtu lehu. Ona da açıklayabileyim. Ve ekune ve ala basiretin bil emri yani ne diyelim e, düşündüğüm inandığım ve yaptığım işi basiretli bir şekilde yapayım. Ve alimu bu son tarafı anladınız değil mi arkadaşlar? Öğrencinin niyetini anladınız. Orada kaçırdığınız bir şey var mı? Kelime, anlam, ibare Var mı arkadaşlar? Hocam sanki o ifadeleri duyamadık gibi. Yani öğrenmek o, için Bu son tarafı bir daha cevap son tarafı bir daha okuyun. Şimdi fe eceptu yani icabet ettim cevap verdim yani ee, ee, cevap verdim ee, veya şöyle de diyebiliriz cevap verdiğimde veya ben buraya geldim geldim ki senden iyice öğreneyim. Aslı hakallahu teala. Yani beni sorularınla e, pardon anlattığın görüşlerinle e, ilminle tecrübenle beni tenvir kıldığın zaman e, in ekune alimen yani cevap verdiğimde in ekune alimen bilir isem bi asli ma entahilu minel hakkı yani haktan nasibim olan dinin aslını bilir isem tamam mı? Yani Allah bize nasip etmiş. Bu dine mensup olmuşuz. Ee, bu dinden de bildiğimiz bir takım şeyler var. Bunları hakkıyla bilir isem ve etekelleme bihi bunları aynı zamanda anlatabilir isem bu doğru bildiğim şeyleri anlatabilir isem ki hatta ize ca'eni maridun Yetemer redu Yani azgın, inatçı, tamam mı? Adam usul bilmeyen bir adam gelip benimle tartıştığında ona cevap verebilirsem, yani onunla konuşabilirsem, senin bu öğrettiğin şeylerle ev yürüdü en yüzi en yüziyileni anil hakkı lem yutuk. Yani e, benim gücümün yetmediği şekliyle, yani hakkı açıklamakta gücümün yetmediği şekliyle izale etmek istediğinde ben senin bu öğrettiklerinle bu adama bu azgın, inatçı hak, hukuk bilmez adama cevap verebilirsem ve in caeni müteallimun buna karşında yani bir öğrenci hakikaten öğrenmek isteyen biri geldiğinde "Avdahtu ona anlatabilirsen av akun ala basiretim min emli veya içinde bulunduğum durum iş neyse basiretli bir şekilde olup ona göre hareket edebilirsem buna göre cevap verirsem benim istediğim bu." diyor. Yani bu beni mutlu edecektir diyor. Üstad diyor, ben senden işin aslını, esasını, özünü öğrenmeye geldim diyor. Ne olur bir bana bunu öğret diyor. Evet. Var mı arkadaşlar yani anlaşılmayan bir şey? Bak dikkat ederseniz motomot gitmiyorum arkadaşlar tercümede. Hocam, Var. şey söyleyeceğim. Ha, evet, Şöyle bakayım. Buradaki öğrenci hem bu işin e, Tabiri caizse doktrinini öğrenmeye şey yapıyor Ebu Hanife'den hı hı. öğrencilere öğretmek için aynı zamanda da bu işi inkarcılara karşı savunma şeyini de öğretiyor. Tabi tabi kesinlikle kesinlikle şimdi bu devir tabi'in devri değil mi hocam tabi'in tabi son zamanları diyebiliriz son şeyleri hı hı. burada bu inkarcılar e, kimler yani? Bizim bu, bu şimdi böyle deli sorular soran ateistler gibi mi bu inkarcılar? Yani yani şimdi Fur Furkan'dı değil mi ismin? Furkan. Evet. Furkan ismini Furkan'dı değil mi? <gülüyor> Eyvallah. Şimdi e, Furkan bu biz öyle bir coğrafyadan bahsediyoruz ki bak yani Akda sok yani. Evet. Şimdiden... Ba Bağdat coğrafyası yani çok çok bir yer. Mesleklar harmoniz. Ha, o da var yani bu, Ebu mukatilin geldiği yer Semerkant dikkat şey edersen. O, Bağdat'tan, o... Bağdat'tan sonra alınmış diye ve bu coğrafyalar daha yeni fethedilmiş. Hı. E, bu coğrafyalarda insanlar yaşıyorlar. Bu insanların evet. dini anlayışları var, değil mi? Ve çok ciddi bir tartışma ortamı da var burada. Hı. Yani burada her türlü adam var. Yani şu an kimdir bilmiyorum. Yani Direkt işte bu Ebu Mukatil'in karşısındaki adam bir Hristiyandır, bir Yahudidir, bir Mecusidir deme mümkün değil. Çünkü buna dair bir kayıt bilmiyorum. Veya varsa da ben görmedim. Öyle değil. E Şimdi o, o coğrafyada o e, Maverev-i bölgesinde her türlü adam var. Yani e, Mecusisi de var. Ne bileyim e, herhangi bir dine mensup olmayanı da var. Budisti de var. Her türlü adam var. Ondan sonra e, daha yani kötü niyetli insanlar da var. Onlar Onlardan da baya canı sıkılmış. Onu anlıyoruz yani. Adam su niyetli. Adam yani e, hakla, hakikatle bir şey bilmekle alakası yok. Sırf e, ne diyelim şimdi aklıma amiyene tabirler geliyor da onları söylemek istemiyorum. Yani sırf böyle gıcıklık olsun. Yani bu adamın itibarını düşürmek için, Müslüman itibarını düşürmek Çünkü için... Yemek için değil, Ha yani bu, bu tür adamlar da var. Yani bunlardan ben rahatsızım üstad diyor yani. Yani bana öyle bir şey anlat ki diyor yani. Öyle bir göster ki diyor. Ee, ben cevap verebileyim yani. Bu adamlar bile tamam, bu adamlar bile utansınlar. Öyle bir noktaya gelin diyor. Şimdi düşün. Bu, bu insanlar bak bu insanlar bu coğrafyaları Müslüman olmasına vesile oldular. Anlatabiliyor muyum? Buradaki Ebu Mukatil yani oradaki ilmi birikimin kökü, kökü olan adamlardan bir tanesi bu. Yani demek ki Ebu Hanife çok önemli bir adam ya. Yani öyle bir bakış açısı sunmuş ki demek ki, burada onu göreceğiz. Yani hakikaten vicdanlara hitap etmiş ve vicdanlarda gerçekten doğrusu bu değil, e, hakka teslim olmuştu. Yani bu coğrafyada tamam zulüm de oldu, e, savaş da oldu, Kanda döküldü ama bu coğrafyadaki insanlar Müslümanlar geldiğinde bu coğrafyadaki insanlar buharlaşmadı. Yani bu insanların çoğu Müslüman oldu yani. Nasıl Müslüman oldu? İşte bu gayretlerle Müslüman oldular. Tamam mı? yani Ebu Hanife gibi alimlerin tamam Ebu Hanife gibi alimlerin gidip konuşmaları tartışmaları Şimdi Muhtezile'ye çok çakıyorlar ama yani Muhtezile'nin de bu noktada çok şeyleri oldu, katkıları oldu. Anlatabiliyor muyum? Ya çok önemli bir şey. Yani bu coğrafyada kalıcı olunduysa fikirle, tamam mı? Sistemle, kelamla, konuşmayla kalıcı olundu. E bu coğrafyadan başka adamlar da gelip geçti. Değil mi? Haçlılar geldiler, geçtiler. Moğollar geldiler, geçtiler. Onlar kalıcı olmadı. Bunlar kalıcı oldu. Hani niye kalıcı oldu? İşte bu sözün gücünden kaynaklanan bir şey gibi geliyor bana. Genel iktibar bunları söyleyebilirim. Furkan. Hocam ben zaten o mukadim, e, konuşmaları zaten tabi hocam şiir konuşmuş. Ondan yani bir e, dert sahibi bir insan gibi bir şey oluyor. Görünüyor. Evet. Ben de bu yaşadığı coğrafyanın fikir şeyini öğrenirsek yani, yani nedir yani, bu adam? Aslında karşısındaki yani, şeylerin... Yani bu, bu ortam bak, bu ortam çok her türlü dediğim gibi yani çok detaylı olarak şunlar var, şunlar var, şunlar var onu söyleyemem sana. Doğru. Çünkü şeyin tarihi kitaplarını okumak gerekir. Biraz da o coğrafyayı tanımaya yönelik Sönmez Kutlu'nun kitapları var, onları okumak gerekir. Ama ben genel itibariyle şunu söyleyebilirim, her türlü inancın kendisine yer bulduğu bir ortam, Semerkant coğrafyası. Yani bu Ebu Hanife'nin vefatı hatırlarsanız miladi 767, daha ilk zamanlar ki o zaman daha çok vardır. Yani İmam Maturudi zamanında bile çok farklı dine, anlayışa sahip insanlar da hala bulunmaktaydılar. Ve çok tartışmaların olduğu bir ortamda Herkesin özgürce tartışabildiği bir ortamdır yani. Tamam hocam, teşekkür ederim. Eyvallah, ben teşekkür ederim. Şimdi devam edeyim biraz daha? Şu sayfayı bitirelim arkadaşlar ya. Yani bu ilk haftaya hocam, he, bitir mi diyorsun? Ben çıkabilir miyim acaba? Sıkıntı olur mu? Yok sıkıntı yok. Yani bitir, bitir diyorsanız bitireyim. Hocam yok, bu şey. E, bu hocanın cevabıyla tamam bitireceksek sadece sıkıntı yok ama e, bu sayfanın tamamı bir tekrar soru olacak ya. Yani şey iki iki paragraf yani şu arkaya çevirdiğiniz zaman sayfanın arkasına bir şey kalmıyor zaten. Bir e, cevap bir soru. İsterseniz bitirebilirim burada hiç problem değil yani. Yok hocam. Evet. Arkadaşlar devam edebilir de ben çıksam sıkıntı olur mu? Ha sen çıkabilirsin canım. Yani ben arkadaşlara diyorum. Arkadaşlar bitir diyorsa bitireyim diyorum yani. Hocam, arkadaşlar bir önceki sorunun cevabı olacak ya bu okuduğunuz kısım. Bu kısmı okuyalım ama eğer evet. arada kokusuz evet. olacaksa e, sanki, sanki soruyu, soruyu okumadan, okumadan bitirecek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. düşünüyorum. şöyle yani yapalım. yapalım. Yani gene, gene en fazla bir 5-10 dakikamızı alır arkadaşlar. Ee, cevabı ve yeni soruyu gelecek hafta ufkumuzu genişletecek şekilde düşünmek maksadıyla okuyup bitirelim. Derim ben. Tamam. Tamam. tamam. tamam mı? Yani, evet. Evet, evet şimdi e, işi olanlar gidebilirler. Burayı okuyup bitiriyorum. Haftaya e, kaldığımız yerden devam ederiz. Tamam. Hocam görüşürüz. Eyvallah hadi Allah emanet kolay gelsin. Ve kalel alimu alim dedi ki ne Evet ma to Fitihati ama y Yani senin durumunu takdir ediyorum diyor bak görüyorum diyor İtihat burada bir arayış içerisinde olmak yke seni kurtarmak tamam mı yani o sorunlardan kurtulmak için bir arayış içerisinde olduğunu Evet görüyorum yani bir ki enel amele tebia bir ilmi amel, ilme tabidir. Tamam mı? Amel, ilme tabidir. Önce ilim gelir, sonra iş gelir. Kema ennel a'da'e tebiya lil basar. Organlar nasıl göze tabi ise göz değil mi? Göze göre göz görüntüyü verir, ona göre hareket eder değil mi diğer organlar? Bu işte de aynı böyle diyor arkadaş. Yani ilk önce ilim gelir, İlk önce bilgi geldi. Bilgi güçtür arkadaşlar bunu unutmayın tamam bilgi güçtür eğer dünyada gündemi belirlemek istiyorsanız bir bilgiye sahip olacaksınız iki paraya sahip olacaksınız tamam mı ha bunun biri var diğeri yok olmaz ikisine de sahip olmanız gerekiyor bunun tarih tarihteki en ibret tamiz örneği Yahudilerdir arkadaşlar. Yahudilerin tarihini okumanızı tavsiye ederim. İbretlik bir tarihtir. İyi kötü oraya girmiyorum. Müslüman her şeyden ibret alandır. O bağlamda bakın diye söylüyor. Fel ilmu mal ameli e, mal amelin yesiri e, ilim yani böyle kolay yapılan bir amelle ilim namet yani teori pratik diyoruz ya teori pratik var ise enfe'u mine'l cehli ma'l ma el ketiri anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? yani az, yani ilimle birlikte az amel var ise bu cehaletle birlikte var olan çok amelden daha hayırlıdır. Bak bir daha söylüyorum. İlimle birlikte olan az bir amel, cehaletle birlikte var olan çok amelden daha hayırlıdır. Güzel bir söz değil mi? İlim önemli yani arkadaşlar. Bilen adam nasıl hareket edeceğini bilir. Ama bilmiyorsa bunu yapabileceği hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Ve misli zaliye buna benzer yine şekilde azzadul kalilul lazii ma butte minhu fil mafazati ma'al hidayeti biha enfe'u minel cehli ma'azzadil kefir ne güzel cümle <gülüyor> diyor ki azadul galil yani az az bir şey az bir artı diyelim tamam mı ee, nasıl ifade edelim az olan şey ama doğruluk üzerine tamam mı doğruluk üzerine hareket edip az olan şey kazanma noktasında bu daha faydalıdır. Neden? Cehaletle birlikte çok olandan daha faydalıdır. Hidayetle birlikte olup az olan daha böyle öz söyleyelim. Hidayetle birlikte olup daha az olan cehaletle birlikte olup daha fazla olandan daha iyi. Yani adam adamın kafa çalışmıyor mesela. Tamam mı? Hani şu güldür güldürde bir Bilal tipi var ya böyle göbekli, sana telefon alacağım falan diyor ya onun zenginliğini düşünün tamam mı? Onun zenginliğini düşünün e, yani cehalet olan bir zenginlik ama diğer tarafta adam çok zengin değil mütevazi, böyle aklı başında ne yapacağını biliyor atıyorum yani böyle ilme yatırım yapıyor, öğrenci okutuyor az buçuk parasıyla bu adamın yaptığı doğru Bunun yaptığından daha hayırlıdır demek istiyor. Ve lizalik. Bu nedenle قال الله تعالی Teala buyuruyor ki: "Kul de ki: Hel يستوي الذين يعلمون والذين لا Bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu? Ve innema yetezekkeru ulul albab. Ancak ne diyelim? Ulul elbab olanlar e, hakkı, hakikati bilir, hatırlar, işin özünü göre, görürler. Ulul elbab, akıl sahipleri diye çeviriyoruz ama buradaki ulul elbab esasında şunu ifade ediyor. Hem akıl hem e, insanı harekete geçiren irade birlikteliğini yani kalbi buradaki birlikteliği ifade eden bir boyutu bulunmakta. Evet, buraya ilişkin var mı kaçırdığınız? Ah sen sıkılmış gibi gözüküyorsun Ahsen. Hayır hocam, gayet iyi gidiyor. Ha, Demin gitmek isteyen sen miydin, başka bir arkadaş mıydı? Yok, ben değildim hocam. Ha, tamam. Evet, şu soru yok okuyup bitirelim arkadaşlar. Eee, galen mütellim, öğrenci dedi ki: "Ne kat zitteni." Yani beni aşka getirdiniz. Yani beni artırdınız. İ bil ilmi rağbeten. Yani böyle ilim yolunda gitmek için beni şevklendirdiniz. Hevesimizi artırdınız. Ey üstad diyor. Fakat gavlül esnafi. Bu insanların farklı farklı sınıfların sözlerine gelince. Ve inni bi bi'ednâhum. Yani şimdi en aşağısından başlayacağım, menzil indi. Yani bana göre en aşağı seviyesinden başlayacağım, inşallah o Allah nasip ederse. Ha şimdi sorularını sö söylemeye başlıyor. Ta akbirni bilhucic, Yani bu adamlara karşı şuna bilecek delillerden bana bahsetiyor. Ra'itu akwamen. Yani görüyorum bazı insanları. Yakulunlar diyorlar ki, "La tetrulunna hazihl medahile" yani şuralara e, giremeyeceksiniz diyen adamları görüyor. F'inne ashabe Nabi Allahı sallallahu aleyhi ve selleme yani muhtemelen şu konulara giremezsiniz, konuşamazsınız anlamında söyledi herhalde. Kainne ashaben Nebiyillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber'in arkadaşları. Memniyet hulufi şey'in min hadil umur. yani Hazreti Peygamber'in arkadaşları bu konulara girmemiş. Siz niye giriyorsunuz? diyen adamları görece, Görüyorum diyor. Böyle adamlar var diyor. Hazreti Peygamber'in arkadaşları bu konularda tartışmamışlar, konuşmamışlar. Bak. Sultan görüyor musun? Yani Müslümanım diyen adamlar arasında bile ne var? O inatçı tamam mı? Anlamak istemeyen tipler var. Bak sorudan anlıyoruz bunu. Hazreti Peygamber'in arkadaşları bu konulara girmemiş ki siz niye giriyorsun? Giremezsin. Vekat yesyake ma vesiyahum. Yani şimdi yani onlara kolay olmayan bir şey sana mı kolay gelecek? Sen mi çözeceksin? Sen kimsin? Anladım bu şekilde söyleyen insanlar verdi. Ve inna ha'ulayı zeduni gamman. <gülüyor> bu adamlar benim kederimi artırıyor. Üziyor bu adamlar beni. Ve ceftumislehum. Bu tür adamları yine görüyorum. Kemisli raculin şu adam gibidir. Fi nehrin azimin kesiril mal. Yani şu adam gibi işte bir nehri düşünün büyük bir nehir suyu boğ en yagrika min peble min qibli cehlihi bil muhaddati yani cehaleti açısından oraya daldım mı neredeyse boğulacak gibi olan bir adam gibidir tayakulu lahu aharu diğer dönə diyor ki usbut makanaka sen yerinde dur. Vela tatlubenel muhadete. Tamam, sakın sen buraya dalma. Şu an sakın sen buraya dalma diye. Yani böyle çok suyu çok olan bir nehrin bir kenarında sanki adam boğulmak üzereymiş de diğeri diyor ki sakın ha sen konuşma. Sen bu işlere dalma diyen adam gibi diyor. Tamam yani bu adamlar böyle. Yani konuşma diyorlar. Ama Sorular var. Bu sorular ne yapacağız? Cevaplandırmamız lazım. Şimdi bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar burada son söz olarak. Ee, konuşmaktan kaçınmamak gerekiyor. Ama konuşurken de deliliyle konuşmak gerekiyor. Deliliyle konuşan adam tamam mı? İkna edebileceğini düşünen adam konuşur. Delillerini sunar. Ama e, bu yetkinlikte görmeyen adamlar kendilerini konuşmazlar. Konuşmayı engellerler. Baskı yaparlar. Aslında baskı yapan adam ilmen ve zihnen e, küçük adamlardır. Güçsüz adamlardır. Tamam mı? Bu adamlar güçleriyle yani ne diyelim baskıyla bu eksikliklerini tamamlamaya çalışırlar. Ha, burada da Neyi görüyoruz? Bize nasıl bir çerçeve veriyor? Ebu Hanife ve öğrencisi şöyle bir çerçeve veriyor. Sözün gücüne, tamam mı? İlmin gücüne inanın arkadaşlar. Bununla hareket edin. İşte bu coğrafyayı dönüştüren mantık buydu arkadaşlar. Ebu Hanife ve öğrencileri bu mantıkla hareket ettiler. Ve çok önemli işler başardılar. Evet, yani bir şey söylemek isteyen arkadaş varsa söylesin isterseniz. Bu hafta biraz uzattık. Kusura bakmayın burada bırakıyorum. Haftaya 14. sayfadan inşallah devam ederiz. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Yani yanıldığımı düşündüğünüz veya sehven de olabilir, başka türlü de olabilir. Öyle gördüğünüz yerler olursa orada da beni uyarın. Konuşun. Bunun üzerinde de duralım. Tamam Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet, evet buyur. Hocam ben şimdi kelimelerini yapıyorum siz hani şey yaparken de Türkçe kelimeleri tam yetiştiremiyorum. Bunun zaten tercümesi var. Ben arkadan bunları telafi etsem veya hatta sizin kelimelerinizi yazmaya kendimi artık alıştırasam da daha şey olur. Yani çünkü yetiştiremiyorum hocam Türkçe kelimeleri. Evet, ben sana bir şey diyeyim. Bak bunu niye tercih Tercümesi de var. Tercümeler birer yorumdur. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar evet. ee, yani aslında telif bir eserdir onu belirtmek gerekir çevirileri ama maalesef Türkiye'de bizim alanda çeviriler çok telif eser olarak görülmüyor. Ya sen adamın mantığını yakalayıp yansıtmaya çalış, çalışıyorsun bu önemli bir şey. Şimdi tercümeyi seçtim diye çünkü karşılaştırmalı olarak okuyabilirsiniz, hazırlanabilirsiniz, ee, okuma yani yaptığımız okumayla da bu güçlensin diye tercih ettim. Yani bunu zaten sen yaparsın. Ayrı mesele. Benim istediğim şu. Okuyuşuma odaklanın. Tamam mı? Benimle birlikte içinizden tekrar edin. Ee, ve ya gerekirse şimdi irap, mirap o tür şeyler de yapmak istemiyorum ama yani bunu taklit etmeye çalışın. Ee, hareke ile uğraşmayın bence. Harekeyi nereye koy biliyor musun? Çok e, olmazsa olmaz karmaşık olan yerlere konabilir. Ama her şeyi hareketleyerek gideyim dersen bu seni yorar, sıkar. Yani kulağını alıştırmaya çalış. Demek istediğim o. Sonra bunu karşılaştırırsın zaten. Karşılaştırarak okursun. Yani tek tek kelime kelime yetiştireceğim, yazacağım tercümesini yazacağım şeyin dolmuyor. Manayı çözmeye odaklanın. Benim okumama odaklanın. Bu böyle devam etsin yani. Kendinize tamam, yoracak, sıkıntıya sokacak bir takım şeylere girmeyin. Ya şimdi burada arkadaşlar mesaj yazıyorlar ama göremiyorum. Ha, şimdi açayım. Evet, başka var mı arkadaşlar? Evet, haftaya inşallah tekrar 12'de devam edeceğiz. Allah nasip ederse.